Herkese merhabalar arkadaşlar yepyeni bir kart videosuyla sizlerleyim Çok istediğiniz ne kadar kartım var videosunun ikincisini çekiyorum arkadaşlar Evet bu ikincisi Daha önce de çekmiştim ama bu kadar kartım yoktu arkadaşlar O zamanlar Among Us kartlarım ve 9, 10 ve 11, 12, 13, 14 seri kartlarım yoktu 7 ve 8'e kadar vardı arkadaşlar şimdi onları göstereceğim Burada Among Us kartları ikinci seri Roblox kartları 9 ve 10. seri arkadaşlar normalde 9 ve 10. seri daha çoktu onu söyleyeyim Bu kadar değildi 4 kutu almıştım 9 ve 10. seriden Ama onları dağıttım Sadece elimde Bu kadar 9 ve 10. seri kart kaldı arkadaşlar Hani bana kart dağıtmıyorsun diyen arkadaşlar için söylüyorum arkadaşlar bu arada şöyle bir çekiliş başlatıyorum hemen videonun başında söyleyeyim Arkadaşlar eğer bu videoya 1500 ve üzeri like gelirse Bir kişiye İstediği kartlardan karışık bir paket hazırlayıp kendisine ücretsiz göndereceğim arkadaşlar. Çekilişe katılmak için kanala abone olmayı, like atmayı ve katılıyorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi diğer kartlarımızı gösterelim. Evet arkadaşlar 7, 8. Şurada görüyorsunuz arkadaşlar şunlar da 11, 12, 13 ve 14. Bunlardan da 3 kutu açmıştım. Evet arkadaşlar bunları da görüyorsunuz 7 ve 8. seriler. Birazı burada, birazı kutuların içinde bakalım bu kutularda ne varmış arkadaşlar? Hemen gösterelim. 5. seri, ikinci seri kartlar var. Şurada sahte 6. seri kartlarım var. Evet arkadaşlar, şöyle göstereyim hemen. Şuradan kutudan çıkartalım. Şuraya. Burada Minecraft kartları var. Burada ikinci seri kartlar var. Burada 3. seri kartlar var arkadaşlar. Şurada bir tane daha 3. seri var. Onun getirdi hemen şurada bir ikinci seri kartlar daha var arkadaşlar beşinci Evet seri. kartlar bu şekilde Daha çok kartlar arkadaşlar bu arada seri Bazıları karışmış şöyle göstereyim Burada beşinci seri kartlar var beşinci Şurada beşinci Clash Royale kartları var arkadaşlar şurada burada Clash Royale'in 13. serisi, bir var. 10. 10. serisi var. var Bir beşinci seri kart daha var Burada PUBG Mobile açmıştık zamanında PUBG Mobile'ın 5. serisi var bunların 6. serisi çıkmış Onları da alacağım 3. seri çok var arkadaşlar altıncı seri çıktı. Arkadaşlar söylediğim gibi 1500 ve üzeri like gelirse sizden istediğim bana kart dağıtmıyorsun diyen arkadaşlar için söylüyorum Ben dağıtmasam 10. seriden 4 kutu açtım bu kadar az kart kalmazdı bir kutu kaldı elimde Arkadaşlar ben kartları dağıtıyorum hatta çekilişle veriyorum Ama şu an var o yüzden dağıtamıyorum ancak çekilişte sizi çıkan kişiye kargo ile göndereceğim arkadaşlar istediği kartlardan bana yazacak abi şu şu şu kartlardan bana karışık gönderir misin derse ben de ona o karışık kartlardan ha, bir skeç hazırlayacağım var. evet şurada bir tane bir daha bulamadığım GTA serisinin kartları var 6. serileri buraya koyalım şöyle dizelim arkadaşlar bir kutu daha açacağım arkadaşlar bu kutunun içi de bizim kendi hazırladığımız mega kutu Arkadaşlar bu da mega kutu Mega kutunun içini dağıtmışlar maalesef bunun içinde kasa falan da var Şöyle Dağıtalım Evet Şurada Minecraft Dungeons'ın Açılışını isteyen arkadaşlar Kanalımda videoları var Oradan bakabilirler Muhammed Selim'le birlikte kartları gösteriyoruz arkadaşlar Üçüncü seri kartlar Bunlar Üçüncü seride ee, şöyle göstereyim arkadaşlar Nita falan burada Şu hangi seriymiş bu 5. seri arkadaşlar Bu da bayağı meşhur bir seriydi 5. seride de böyle arkadaşlar Elimden geldiği kadar paketliyorum ama Tabi ee, Muhammed Selim veya işte Biz bazen oynarken falan dağıtıyoruz Bu arada arkadaşlar çok meşhur Kartlardan bir tanesi de burada Kart savaşları arkadaşlar Biliyorsunuz bu kartlardan da bayağı açmıştık Hatta bunlardan Joker çıkarmıştık Kart savaşlarını Gelmiştim. Şurada Clash Royale'in diğer serisi var arkadaşlar. Onu da şöyle koyalım kenara. Minecraft Dungeons bayağı var. Şu, onları da şöyle koyalım. Burada yine Clash Royale kart savaşları var arkadaşlar. Kart savaşlarını. <gülüyor> Aynen. Ne kadar çok kartım var. Arkadaşlar söylediğim gibi çekilişte vereceğim ama sizden istediğim 1500 ve üzeri like gelmesi arkadaşlar. Eğer çok like gelirse Bunları da çekilişte veririm Eğer 3000 like gelirse Bir çekiliş daha başlatırım Aynı videodan arkadaşlar Aynı videoya Burada. 1500 like bir çekiliş Burada. 3500 like bir çekiliş daha Yani bir videodan iki kişiye kartlarda... Kart veririm Arkadaşlar böyle göstereyim ben bunlar bu kartlarda en, en azımız bu Evet bunlar arkadaşlar Kart savaşları görüyorsunuz Fortnite'in kartı bile var şöyle göstereyim. Yine de kamera olduğu için arkadaşlar hareketli bir video çekmeye çalışıyorum. Burada 7 ve 8. seri kartların devamı var. Ay, ay. Evet, burada 7 ve 8. Baba, seriler var. Hadi. hadi aç bakalım ne çıkacak. Bir tane açılmamış paket geldi. Amam sen çıkan para. Evet. Şöyle bir para çıkmış. 7 ve 8. seri var arkadaşlar. Açıyorum. Tamam Açıyorum. aç. Açıyorum. Ama ana açılmıyor. Evet, bunlar da sahte 6. seri olarak geçen kartlar arkadaşlar. Hani bu e, serinin de 11 12'si çıkmıştı. Arkadaşlar şunlar PUBG Mobile'ın PUBG Mobile kartı da açtık. Burada PUBG Mobile'ın kıyafetlerini gösteren kartlar var. Şöyle göstereyim. Bakın mesela tava var. Şurada. Şurada ne var? Zırh avcısı diye kıyafetler falan var. Arkadaşlar burada tasolarımız var. Şöyle Brawl Stars'ın tasoları var göstermiştim onların da açılışını yapmıştık Evet arkadaşlar bakalım Clash Royale'in 5. seri kartları var burada 5. seride de arkadaşlar görüyorsunuz Clash Royale oyuncuları bilirler bunun açılışını da yapmıştık arkadaşlar bütün kartların açılışını ben kanalda yaptım şu an istediğiniz benden sadece ne kadar kartın var videosuydu Ben onu gösteriyorum arkadaşlar birazdan kartları şu mega büyük brawl stars kutusuna dolduracağız. Senin orada özel kartların mı var? Tam oraya koymayız o zaman. Yine kutulara koyarız. Kendi yaptığımız mega kutuya koyarız. Arkadaşlar görüyorsunuz burada 7. ve 8. seri var. Şuradan göstereyim. Bayağı bir 7. ve 8. seri var arkadaşlar. Söylediğim gibi eğer 1500 like gelirse bir kişiye, 3000 like gelirse iki kişiye bu kartlardan kargo ile gönderirim arkadaşlar. Sizden tek istediğim like atmanız, kanala abone olmanız ve bildirimleri açmanız arkadaşlar bu kadarcık başka da bir şey istemiyorum. koy. Tamam mı? Tamam. Duralım. Evet arkadaşlar bugüne kadar açtığım kartlar dağıttığım kartlarda bunun bayağı bir dağıttım arkadaşlar onu söyleyeyim bayağı bir dağıttım. Dağıtmanın yanında da kargo ile çekilişte kazanan arkadaşlar da vardı. Onlara da direkt kutuyla gönderdim arkadaşlar. Çekilişe katılan arkadaşlar ve kazanan arkadaşlar da yazarlarsa katılıp kazanan arkadaşlar mutlu olurum. Onlarda hangi kartları aldığını. 9 ve 10. seri kart kazanan vardı. 11, 12, 13, 14. seri kart kazanan vardı. 5. seriden kazanan vardı arkadaşlar. Onlar da bu videoya gelirlerse sevinirim arkadaşlar. Evet. Burada 5. seriyi de gösterelim. 6. seri burada var arkadaşlar. 5. seri burada var. 2. seriden baya bir çok var. 3. seriden baya çok seriden var. 3. seriden baya çok var zaten. 3. seri. Arkadaşlar virüs biterse bunları e, İzmir'de Aşık Veysel'de dağıtacağım. Bir buluşma ayarlayacağım veya bir AVM'de olabilir. Orada herkese dağıtacağım arkadaşlar. Ücretsiz olarak kalan kartları. Parasız yani. Aynen. Ücretsiz olarak. Burada among us kartları var ya da among as hangisini derseniz arkadaşlar evet o da baya bir fazla şurası komple onlardan dolu burada roblox 7-8 arkadaşlar şunun kartlarında merak edenler varsa bunların da açılışını yapmıştık Fall kartları arkadaşlar Fall Guys kartlarını da açmıştık şöyle göstereyim biraz size Fall Guys kartlarından mesela şöyle Fall Guys'ın karakterleri arkadaşlar Gördüğünüz düşürüyor, gibi. Biliyorum oğlum. Kedimiz geliyor. Baba kedimizi. Evet. Mia. Kaçtı. <gülüyor> evet, arkadaşlar, gördüğünüz gibi Fall Guys oynayanlar varsa Fall Guys kartlarında yine benim videolarım bölümünden ulaşabilirsiniz. Fall Guys kartları açılışına da oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Brawl Stars, Roblox, Among Us PUBG kartları Clash Royale kartları ve kart savaşı kartlarını hepsini açtım sanırım futbolcu kartları falan yok onları da inşallah alır açarız arkadaşlar sizler eğer istiyorsanız evet kafa topu yani kafa şutu kartlarını da istiyordunuz burada yine kart savaşları var arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam 2 seri halinde açmıştım kart savaşlarında evet ne kadar çok kartım var videosunda Bunlar var arkadaşlar dağıttık hepten oğlum çünkü bunları toplayacağız artık Bunları nasıl toplayacağız bilmiyorum ama topları herhalde Toplayalım. Arkadaşlar evet tekrar ediyorum 1500 ve üzeri like gelirse bu kartlardan karışık paket yapıp Kazanan kişiye gönderirim 3000 like gelirse iki kişiye Daha gönderirim bu kartlardan arkadaşlar bunu buradan belirteyim. Sadece like atmanızı istiyorum size. Kanala abone değilseniz abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Abonelik ve çekiliş şartları bunlar. GTA kartlarını da unutmuşuz burada. Flash Royale'inde bir ara her serisini açıyordum. Ama e, çok izlemediniz. Evet arkadaşlar kartlarım burada. Hepsi bakalım bu Spike. Bunun hangi seri olduğunu bilebilecek misiniz? Bakın. Üçüncü seri. Evet arkadaşlar Sakura Spike. Bana gösterin ben olduğunu bilemeyeyim. Suprut. Arkadaşlar Suprut kart savaşlarında çıkmıştı ilk bana. Sonra diğer kartlarda çıktı Suprut. Valla wow, bir de Frozen kartı çıktı. Evet maalesef kart savaşlarının ikincisi veya üçüncü serisi çıkmadı. Çıksaydı alırdım ba onları açardım ama Among Us'tan Suprut çıktı Evet Among Us'tan Suprut çıkmış arkadaşlar. ya falgal. Evet arkadaşlar Videonun sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bu arada eski yeni kart serisi karşılaştırması yapabilirim eğer isterseniz yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. En azından eski serideki kartların şeklini şemali görmüş olursunuz. Evet. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir bay bay demiştim Ahmet'e. Bye bye. Bye bye.